Atamata, çamırlara, batamata, gelin Ayşem suya gider kollarını, atamata. Dönüp arkasına bakmak, geçmişi düşünmek acı veriyor. Yörüklüğün gitgide azaldığını... ...kendisinin belki de son yörüklerden olduğunu düşündükçe... ...yüreğine sıkıntı basıyor. Aslında bu azalışa... ...gittikçe daralan sınırlara... ...isyan ediyor. Sırtının dik durduğu... ...ayaklarının tuttuğu dik başlı dünleri anmak gelmiyor içinden. Bir ceylan gibi... ...dağdan dağa sektiği gençlik günleri... ...bin yıl geride kalmış gibi. Kucağındaki bebenin... ...kendi gibi yaşlı bir yürük olamayacağını biliyor. Göçmen kuşları bile... ...kıskanıyor artık. Dolu insanlarımız, toprağa bağlı insanlar ve 700 yıldır buradalar onlar. Aa, çok ve çok, çok. 40 yıldır, 45 yıldır bu insanların hayatını yakından takip ediyorum gazeteci ve belgeselci olarak. Ve 40 yıl önce burada 40-50 civarında kıl çadır var. Şimdi de 3 tane derme çatma, yaz-kış Türkiye'de dağda yaşayan yürüklerin diyarı, sığırlık merası. Ve gerçekten düşünmemiz durmamız ve bu insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çadırın kızı pervanesi kırmızı Merhabalar, hoş geldiniz. Ben e, Tayyar Karakaş. E, Kocaeli Gebze yörüklerinden e, 75 doğumluyum. Burada doğdum. E, burada hayatıma devam ediyorum. 40 yıllık bir geçmişim var. Atalarım, dedelerim de burada doğmuşlar. Burada büyümüşler. Burada hak rahmete mezarları Mezarlarda burada mevcuttur. Böyle bir 6-7 yüzyıl Tekabül ediyor. 700 yıldan beri buradasınız. Evet. Biz de burada e, gördüğünüz gibi bu hayvanı e, ırkını devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bu hayvan e, çok kaliteli, çok yani her koşullarda, ağır şartlarda kendi yaşayabilen bir hayvandır. O, koruma altına mı aldı devlet? Evet, e, koruma altına aldı. Nesli de tükeniyor. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada 3 e, aylı olarak yaşıyoruz şu anda. Peki ne kadar sığırınız, hayvanınız var? Aşağı yukarı yüz yüze yetiştiriyoruz. Zaten bu hayvan bu, bölgede, bu bölgeden başka yerde olmaz. Zaten etrafımız yani kısıtlandı. Meralar ancak burada oluyor bu hayvan. Doğada her ağır şartlarda yaşayabilen bir hayvan. Sıcak, soğuk havalarda her türlü iklime ayak uydurabilen bir hayvan. Doğumunu dışarıda yapar. Yani çok farklı bir ırk. Bunlar onların yavruları. Form altında olan bir hayvandır. Yıllar önceydi. Dönemin Kocaeli valisi Sayın Ercan Topaca, dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu. Bura ile ilgili kendilerine bilgi vermiştik. Burada Yörükler yaşıyor demiştik. Burada Sırlık merası, tarihi yürük obası demiştik. Ve ilk kez burada, bu alanda yürük çadırları kurmuştu Büyükşehir Belediyesi. Burada iftar... Yemeği verilmiş, iftar edilmiş, teravihler kılınmıştı, şenlikler düzenlenmişti yıllar önce. Biz de o anı belgeselleştirmiştik. 42 yıllık bu bölgenin canlı şahidiydik. Burada hayatın nasıl devam ettiğini biliyorduk. 1978 yılında buralara geldiğimizde 40'tan fazla kıl çadırda insanlar yaşıyordu, yürükler yaşıyordu. Orhan Gazi döneminde getirilmişti bu insanlar buralara ve Ordunun et süt ihtiyacını karşılamak için gelmişti. Zira Gebze Hünkar Çayırı karargah merkeziydi orduların. Zamanı durduralım. Yıllar önce burada çektiğimiz belgesel görüntüler var. Verilen iftar yemeği var. Vali Bey'in konuşması var. Ve biz ilk kez Sığırlık Merası Yürgü Obası belgeselimizin galasını da burada gerçekleştirmiştik. O günlere gidelim. Tarihin o geçmiş sayfalarını açarak o günlerde çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakalım. Evet, o günlere gidiyoruz. Bir zamanlar büyük ve küçük baş hayvanların et ve süt ürünleri İstanbul'da padişah sofralarını süslemekteydi. Koyun yoğurtları ve kuzu dolmaları meşhur olan bu bölgelerde bugün sayıları az da olsa koyun sürüleri bulunuyor. Bugün geçimini hayvancılıktan sağlayan birçok insan var. Bu bakımdan sanayinin yanında tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir yer olarak da hala varlığını devam ettiriyor. Yörükler bu vatanın asli evlatları ve 700 yıldır buradalar yaz kış dağda yaşıyorlar ve yaz kış Türkiye'de dağda yaşayan yürükler Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sığırlık Merası'nda bulunduğumuz bir yerde 45 yıllık bu bölgenin canlı şahidiyim 18 yaşında bu bölgeye geldiğimde burada 50'ye yakın kıl çadırda yürük obası vardı. Ama bugün sadece üç aile burada yaz kış. Gidecek bir tarafım yok. Yok mu? Yok, hiçbir yerim yok benim. Şehirde ev bak yok mu? Yok yok, yok. hiçbir şeyim yok. Bir canlı mal altından yel geçiyor, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Burada mı gelin oldun? Burada evet, burada gelin Nasıl gelin oldun burada? Gene <gülüyor> sorma, geçen so bir sana sorma. Bir sene soruyordun, Gene sorma. Kaç evlat var? Benim e, on tane çocuğum var, üç tane toprakta var. 7 tane de hayatta var. 7 tane hayatta var. Hep böyle kıl çadırın altında dünyaya geldi. Hiç doktora gitmişliğim yoktur. Hepisini kendim dağda dünyaya getirmişimdir, Hepsi de sağlıklı çocuk oldu yani. Hepsi sağlıklı. Hiç bir tane sakatım yok içinde. Sayın Cumhurbaşkanımız bize sahip çıkmanızı istiyorum. Biz çok mağduruz. Ben başımı sığınacak bir yerde duruyorum kardeşim. Anladım. Tek başına buradasın, öyle mi? Yok, şu ev işte, ev burası. Evin burası, öyle mi senin? Heh. Allah Allah, bu ağaç da var burada, senin güzel bir ağacın da var. Evet işte, ben ağacı çok sevdim. Güneş enerjisinden mi alıyorsun? Evet, evet. Bak bu ağaçlar şey yapmış yapışıyorsun hani. Hani dallar dökülüyor ya. He. Onun için. He, burası senin evin. He, bura benim evim burası. Ne yapayım kardeşim be? Yani mağdur durumdayım diyorum sana. Gelir yatamata Çamurlara batamata Gelin Ayşem suya gider Kollarını atamata Aman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem Dağlar başı duman olsa bu dağlarda seni kumamayacağım. Sana armağan ediyorum Cumhurbaşkanı. Yaşım 75, doğup büyümem burası. Atalar dedeler ne zaman gelmiş buraya? Orhan Gazi zamanlarından gelmiş. Burada ne yapar, ne iş dersiniz? Ne iş yaparız? İşte birkaç hayvan, hayvan işte kendimiz idare edecek Kadar hayvan yapıyoruz. Küçük bir e, sebze gibi bir şey derek işte. Böyle bu şekilde hayat bu şekilde sürüyor. Su yok. Efendim, e, elektrik yok, yol yok, sokak yok. Sorunumuz büyük. Bu hayvanları nerede barındırırız? Ben kendim nerede barındırırım? Bu kuşkunu kıyametin işte görüyorsunuz çoluk çocuk. Ee, bir tarafa gidecek yanımız yok, durumumuz müsait değil, Efendim, elektriğimiz yok, suyumuz yok. Buralarda yaylacılık yapıyorduk. İşte kıs zamanı buralarda geçiriyoruz. Ee, yaylacılık çişi de kapandı. Buralar, buralarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Ateşe kayakat, demir dağını erittim. Ateşe kayakat, demir dağını erittim. Çim planını böyle çürüttüm. Çim planını böyle çürüttüm. Dar geçidi geçerken 25 bin şehit verdim. Dar geçidi geçerken 25 bin şehit verdim. Ne dile geldi ne tarih yazdı. Ne dile geldi ne tarih yazdı. Kalkana tağa ta dilik hura vura, vura. Kalkana tağa ta dilik hura vura Dokuz çemberi yardım geçtim Dokuz çemberi yardım geçtim Bu meydanı böyle açtım Bu meydanı böyle açtım Ne bile geldi ne tarih yazdı Burada doğdum burada hayatıma devam ediyorum e, eşim de e, buraya gelin aldı, aldık, e, beraber devam ediyoruz. E, dört yavrumuz var. Hep İki burada kız. mı doğdular? Evet, hep işte burada doğdular. Sen nereden geldin gelin? Ben Erzurum'dan geldim, görücü usulü. Görücü usulü? Evet, arkadaşlar tanıştırmıştı, bunlar da istemeye geldi, oldu. E sen buraya gelin geleceğini biliyor muydun? Evet, biliyordum. Babam geldi, geldiler, gezdiler, biliyordum. Söyledim nereden diye. gelin geldiniz siz, Erzurum'un neresinde? Erzurum'un Uluca'nın bir köyünde. Buraları gördüm böyle. İlk önce çok garipsedim. Sonra alıştım, buraları sevdim, öyle. Burada nasıl geçiyor günün? Çocuklar var, çocuklarla falan geçiyor. İşte öyle geziyoruz, bahçe var, bahçeyle ilgileniyoruz. Hayvanlar falan var, hayvanlara falan bakıyoruz, öyle. Geçiyor günler. Aynen geçiyor. Böyle televizyonlar, diziler... Hayır, yok onlar yok. Telefonlarımızın şarjı için güneş panelleri var. Var. <gülüyor> Elektriğimiz, çamaşır, makinemiz, buzdolabımız falan yok. Sadece telefonumuz, de, haberleri falan da radyodan dinliyoruz. İşte son yürük. Beni buradan göndermeyin diyor o yürük. Nereye böyle? Akşam oldu. Oldu, koyunların peşindeyim. Biraz önce koyunlar senin miydi? Evet benim idi. Ben şimdi dağdan geliyorum, hayvanların yanında. Öyle mi? Evet. Sığırlarının yanında. Koyunları, sığırları beklemeden, görmeden talim ediyorum. Yani onları da, gidiyorsun. Onları... Ben şimdi biraz önce geçen koyunlar. Evet benim idi. Kaç koyun var? Var 100 tane. Bizi buradan yıkmak istiyorlar. Bizi buradan kovmak istiyorlar. Ya, Sayın Emine Hanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bizi, bize sahip çıkmanızı rica ediyorum. Sırlık yürük obası üzerinden bir güneş daha batıyor. 1978 yılında, 42 yıl önce buraları gezip görmüştük. Onlarca kıl çadırda yürükler yaşıyordu Sırlık merasında. Bugün sadece üç aile var. Buralar boşaldı, gittiler insanlar. Ve onlara sahip çıkmak gerekiyor. Orhan Gazi döneminde buralara yerleştirilmişlerdi onlar. Buradaki son aileyi de evini barkını yıkarak çıkarılmaya çalışıyor. Çıkarmak isteniyor. Keşke çıkarılmasa. Yürükler kültürü yaşatılsa, çadırlar kurulsa. Burası yürük çadırları ile obalar oluşturup yürük kültürü burada yaşasa ve yaşatılsa. Türkmen kızı içinde vardır bir süzü. Türkmen kızı Türkmen kızı içinde vardır bir sızı bir süzü. Türkmen kızı Türkmen kızı katlamış mayayı çeker daylayı katlamış mayayı çeker daylayı. Gördün daylağın önünde yürüyen sunay Gördün daylagın daylağın önünde yürüyen sunay Sunay'ı kaybettim yayla yolunda Sunay'ı kaybettim yayla yolunda Yol dağlar bana yol verin Ben de geçeyim oğlum Yol verin dağlar bana yol verin Bene geçeyim ulum olay Sunayı kaybettiğim sine yolunda Sunayı kaybettiğim sine yolunda Tosgutlesi kesti yönümü. Tosgutlesi kesti yönümü. Sunayı kaybettiğim sine çölünde Suna'yı kaybettiğim Sina çölünde iki maya bir daylak elinde iki maya bir daylak elinde Suna'yı kaybettiğim Sina çölünde.